Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda kripto paraların güvenli olup olmadığı hakkında sizlerle konuşmak istedim. Kripto para piyasasına girecekseniz kesinlikle izlemeniz gereken bir video. Çünkü ben bu videoda bütün kripto paralarla ilgili olan tecrübelerimi sizlere anlatacağım. Piyasada neler öğrendim bu zamana kadar, en büyük tecrübelerim neydi, keşke yapsaydım veya keşke yapmasaydım şunu dediğim şeyler nelerdi? Bu videoda ondan bahsedeceğim. Aynı zamanda eğer kripto para piyasasında yeniyseniz veya kripto paralara yatırım yapmayı düşünen birisiyseniz bu analizleri nasıl yaptığımı şahsen benim kendi stratejilerim neler bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Uzun bir video olabilir ama sonuna kadar izleyin çünkü ben piyasaya başladığımda veya işte bu piyasaya merak etmeye başladığımda bu piyasayı biraz içten keşfetmeye başladığımda çevremde hiç kimse... Bana yardımcı olmadı. Ben kendim işte okuyarak, videoları izleyerek öğrendim. Gerçekten rehber niteliğinde bir video hazırlama, hazırlamaya karar verdim. Kendi tecrübelerime dayanarak. Dilerseniz videomuza geçelim. Beğenmeyi ve bu kanala abone olmayı unutmayınız. Dilerseniz videomuza geçebiliriz. Evet ilk olarak ben kripto para piyasasına nasıl girdim? Şimdi ben e, freelance işler yapıyorum. Ve bana hani çok düzenli olmasa da Belli başlı ödemeler yapılıyor. işte Seslendirme ödemeleri, video tasarım ödemeleri, reklam tasarımı ödemeleri vesaire Ve ben bunları nakit olarak elimde barındırdığımda ya 2 ayda biriktirsem, 3 ayda biriktirsem artan bir enflasyon var. Yani benim 1 ay önce içtiğim 10 liralık kahve 1,5-2 ay sonra 13-14 lira oluyor. Yani benim param cebimde değersizleşmeye başlıyordu. E böyle olunca da Nakit olarak para biriktirmenin bir anlamı yok. E, dolayısıyla bir şeylere yatırım yapmak gerekiyor. Nelere yatırım yapmam lazım diye düşünürken altında olan bunlar standart şeylerdi. Ve Twitter'da gezerken Steve Bitcoin adında bir sayfa gördüm. Ve o sayfayı takip etmeye başladım. Çok paylaşım yapılıyordu fakat hiçbir şeyden e, zerre anladığım söylenemezdi. İşte grafik, destek şurası Fibonacci seviyelerine göre baktığımızda şöyle bir yükseliş bekleniyor, düşüş gelebilir vesaire... ''Ya bunlar ne demek?'' diye kendi kendime soruyordum ve dedim ki ''Hüseyin senin bu terimleri öğrenmen lazım.'' Ve ben bu terimleri öğrenmeye başladım. Atıyorum işte destek direnç nedir, Fibonacci nasıl çizilir, işte MACD RSI indikatörü nasıl kullanılır, kripto para alırken neler yapmalıyız gibi şeyleri aratarak aslında bunları zaman içerisinde deneme yanılma yöntemiyle öğrendim. Bu videonun da en büyük avantajı şu olacak. Bilmeniz gereken yani benim tecrübe edindiğim her şeyi size bu videoda anlatacağım. İlk olarak kripto para alımı yapmak için bir tane borsaya üye olmanız gerekiyor. Binance var, Paribu var, FTX var, efendime söyleyeyim e, Huobi var, BTC Türk var, Gate.io var. Bir sürü böyle böyle borsalar var. Fakat ben şahsım olarak kullandığım borsa Binance borsası artı Socioz. Pari bu. Bu 3 borsada işlem yapıyorum. GTA'da çok çok çok uzun vadeli tuttuğum coin'lerim var. Binance'ı öneririm. Global, dünya çapında geçerli olan ve sürekli kendini yenileyen bir piyasa. Bir borsa. Peki, borsaya üye olduktan sonra kimlik doğrulamanızı yapıyorsunuz ve işin en kasvetli kısmına geldik. Kripto para satın alma. Ben hangi kripto paraya yatırım yapmalıyım? Bunu Nasıl öğreneceğiniz konusunda sizlere yardımcı olacağım. Şimdi sokağa çıktınız veya okula gittiniz. Arkadaşınız dedi ki ya hot diye bir coin var. e onu al. Evet kanka bir ay sonra falan deli gibi artış olacak. Al yatır bütün paranı al yatır ya derse biraz bir şüpheyle yaklaşın. Arkadaşlar hiç kimseden yatırım tavsiyesi almayın. Fikir alın. Örneğin. Birisi der ki ya çeliz coin varmış hani yükseliş bekleniyor. Ha tamam kafanızın bir köşesine yazın onu bir analiz edin. Bu coin yükselir mi? Ne kadar tutsam ne kadar kar yaparım? Bu tarz şeylerin cevaplarını arayın ama kendiniz arayın. Piyasadan yardım alabilirsiniz. Youtube'da analiz videoları vardır. Twitter'da böyle sayfalar vardır. Tek bir kişiye bağlı kalmadan herkesin fikirlerine bakarak kendi kararınızı vermeniz çok önemli. Çünkü... Yatıracağınız para tamamen size ait, kaybedeceğiniz para tamamen size ait. Size 100x yaptıran, 1000x yaptıran traderlar Kazancınızı ortak olmuyorsa kaybettiğiniz paraya da ortak olmaz. Yani bu piyasada tek başınasınız. Şimdi benim önümde bir tane sayfa açık. tradingview.com. Bu site ne işe yarıyor? Bu site kripto paraların grafiklerini incelememize yarayan bir site. Ben bunu sürekli kullanıyorum ve biz nasıl coin belirleyeceğiz? İlk olarak bir coin buldunuz. Örnek veriyorum. Ne olsun? Chilis coin. En sevdiğim coindir. Chilis coin. Burada seçtik. Bakın. Piyasaları burada arayın diyor. CHZ USDT yazıyorum. Binance. Çünkü ben Binance borsasından işlem yapıyorum. Burada grafiği görüntüle diyorum. Şimdi benim önüme böyle bir sayfa çıktı. Şimdi siz... Şunları bir silelim. Çizimleri kaldıralım. Bu sayfa Chilizcoin'in Binance borsasında yapmış olduğu hareketleri gösteriyor. Bu arada benim Chiliz'e giriş yerim şuralar falan. <gülüyor> Her neyse. Chiliz'i Chiliz açtık önümüze. Peki biz analizimizi nasıl yapacağız kardeşim? Hani ben bunu nereden alıp satmalıyım? Hiçbir şey bilmiyorum. Çok basit arkadaşlar. Şimdi bizim destek direnç bölgelerimiz vardır tamam mı? Destek bir direnç bölgelerimiz. Grafiğimiz 4 saatlik veya 1 günlük. Ben 4 saatlikte işlem yapıyorum. 1 günlükte de, de sonra bir teyit ediyorum durumlar nasıl diye. Şimdi biz bu grafiği açtık. Önümüze böyle geldi. Alt ve H tuşlarına aynı anda bastığımızda şöyle bir çizgi bırakır. Bu bizim destek direnç noktalarımız olacak. Bunun kısa yol da var. Fibonacci çekeceğiz. Onu birazdan göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben bu grafiğe baktığım zaman şöyle bir incelediğimde Chilis coin'in şu bölgelerden 0,057 dolar seviyelerinden çok büyük oranda bir yükseliş yaptığını görüyorum. Ortalama ne kadar artmış? %838 artmış. Mükemmel bir rakam. Ve bu 7 Mart'tan 14 Mart'a olan kadar bir süre. Yani 7 günde %800 artmış bu coin. Her neyse devam edelim. Şimdi ben bu grafiğe baktığım zaman... Şurası bir dirençmiş. Bakın burada takılmış. Şimdi direnç satıcılı olan bölgenin ağırlıklı olarak fazla olduğu bölge. Yani coin çıkar orada e, elinde fazlaca çiliz tutanlar veya işte insanlar satmak için o bölgede bekler. Kar noktaları yüksektir. Oradan satarlar. Burası bir dirençmiş. Alt H'ye bastım. Buraya bir çizgi çektim. Yani sonra bu çizgi nereden geliyor falan demeyin. Buraya bir çizgimi çektim. Şimdi buradan anladığım kadarıyla nedir? 0,031 dolar seviyesi Chiliz'in çok büyük bir desteği var. Hatta bakın burada yapmış ama sonrasında kırmış burayı. Şimdi ben bu grafiğe bakarak konuşuyorum. Ardından şöyle tekrardan bir bakıyorum. Hatta şu en düşük seviyeden başlayalım. Şurası bakın yine... Burası dirençmiş, buraya geçmiş, sonra buraya tekrar gelmiş, direnç desteğe dönüşmüş. Destek alıcılı bölgenin fazla olduğu yer, ee, direnç satıcılı bölgenin en fazla olduğu yer. Bakın mesela burada bir tane kanal çıktı hemen görüyor musunuz? 0.16 ile 0.31 arası. Devam ediyorum. Bir tane de şurada bir direnç var. Bakın şurayı da zorlanmış. Bu büyük düşüşten sonra tahmin ediyorum. Ardından geliyorum, Şura, e, şu bölge yine bir direnç, şu bölge yine bir direnç, şurada bir direnç var, şurada bir direnç var, şurada var ve en tepe noktamız 0,94. E şimdi ben direnç testimi çizdim. Yani gerçekten böyle bir şey var şu an ortada. Peki ben ne yapacağım? Elimde e, 500 lira para var atıyorum. Şu anda Chilizcoin 0,36 seviyesinde destek bölgesinde. Bakın şurası destek bölgesi görüyorsunuz. Burası destek bölgesi biz ne yapacağız peki burada? Biraz beklememiz gerekiyor. Çünkü burayı test etmiş, bir kere kırmış, iki kere kırmış. Sonra 0,31'e kadar düşmüş. Ardından burayı geçmiş 0,36'ya kadar gelmiş. Benim 500 liramın olduğunu varsayalım. Ve bu 500 lirayla ben nasıl bir alım yaparım biliyor musunuz? Çok basit abi. Eğer Chiliz koyun alacaksanız ki asla varınba fıtın dediği gibi yumurtalarınızı tek sepete koymayın. Bu seviyeden bakın tam şuraya bir alım emri girerim, Tam şuraya bir alım emri koyarım. Buradan 200 veya 250 liralık veya 150 liralık o tamamen sizin risk yönetiminizle alakalı ama asla tüm paranızla hemen girmeyin. Buradan bir seviye alırım. Ardından... Baktık ki ya diğer alt desteğe sarktı. Burası güçlü bir desteği. %15 değer kaybetti paramız. Kalan paramızla buradan tekrar bir alım yapıyoruz ve bekliyoruz. %15 değer kaybeden paramız vardı. %3 değer kazandı ve son aldığımız yer bize %19 kar bıraktı. Yani paranızla destek bölgelerinden kademeli şekilde mal toplayın. Bunu mesela buraya geldiğinde satabilirsiniz. Çok kolay bir al-sat stratejisi vardır. Destekten alırsınız, dirençten satarsınız. Şimdi ben bu çizimleri tekrardan kaldırayım. Ya ben destek, direnç uğraşamam. Bunun kolay bir yolu yok mu derseniz. TradingView bunu da sizler için düşünmüş. Buraya geliyoruz. FIP düzeltmesi adı altında bir e, aracımız var. Fibonacci çekiyoruz yani. Şimdi benim en düşük olan bölgem şurası değil mi? En tepede burası 0,41. Burayı bir türlü geçememiş bu. Ardından şurası var. 0.52 baz al alarak konuşma, konuşma yapabiliriz aslında. Şöyle yapıyorum. Bakın destek dirençlerimi otomatik bir şekilde çektim diyebilir miyiz? Şu anda kontrol ediyorum. Hatta şunu şöyle yapsak tam bir şekilde. Aynen böyle çok daha iyi oldu. Ardından ben bunu alırım kilitlerim. Şimdi bakın otomatik bir şekilde destek dirençlerimizi çizdik. Buradaki temel mantık da yine aynı şey. Hani hiçbir şey değişmedi az önceki çektiğimle. Burada bir destek bölgemiz var. Buradan bir alım yaparsınız ama paranızın bir miktarıyla desteklerden toplarsınız. Bitcoin grafiğinde de aynı şekilde yer verebiliriz. Peki ben hangi indikatörleri kullanıyorum? Göstergelere giriyorum abi. Bir kere benim vazgeçilmez indikatörüm vardır. Mavil'im. Yani bu indikatör ee, çok iyi çalışan bir indikatördür bana göre. Tabi yatırım tavsiyesi değil bu anlattıklarım. Hani çilizi almayın tutup da bunu şey kendi analizinizi yapın. Ardından limin amacı arkadaşlar. Ben bu indikatörü gerçekten çok seviyorum ve severek kullanıyorum. Burada bir çizgi var görüyorsunuz bu böyle gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş. Peki bu çizgi bize neyi anlatıyor? Buradaki çizgi... Ortalamayı veriyor bize ve buradaki grafik yukarıya doğru kesmiş bakın. Mavi limin temel amacı şu. Eğer bu mumlar 4 saatlikte veya 1 saatlikte ama ben 4 saatlikte işlem yapıyorum. Çizginin altına sarkarsa orada bir düşüş gelir arkadaşlar. Hemen hani %100 olacak diye bir şey yok. Zaten hiçbir indikatör size %100 kazanç sağlayacağınızı garanti etmez. Fakat fikir verir. Düşme sinyalini verir burada. Bakın düşmüş mesela burada yukarı kesmiş çok volatil bir piyasa olduğu için hani Bitcoin çok dalgalıydı ama yine de sırf buna dayanarak işlem yapsanız şuralardan girseniz işte %5 kar şuradan satsanız %4 zarardan kurtarır sizi şuradan yakalarsanız vesaire vesaire. Mesela en son kestiğinde şuraya, şuradan yakaladığınızı düşünelim en dipten yakalamanız mümkün değildir zaten ama hadi şuradan girdiniz diyelim. Bakın %24 bir kar bırakmış size. Mavilim'in temel amacı aslında bu. Ardından bir tane daha indikatörüm var benim. Bu indikatörü gerçekten seviyorum. Süper trend. Bu indikatör... Asla bu indikatöre güvenerek aslında alım-satım yapmamak daha doğru. Ama şunu garanti ederim. Ee, al-sat sinyallerini hemen hemen doğru veriyor. Ama sizlere bir fikir olması açısından... Böyle hemen ya şurada al sinyalini gördüm hemen gireyim demeyin. Aslında diğer bir anlatacağım şey de Bitcoin zaten bu piyasanın temel hacmini oluşturuyor. Yani bizim anlattığımız ARPA, CHILIS, SHIBA, k BNB, HOT hepsi yani o görmüş olduğunuz altcoin'lerin hepsi genellikle Bitcoin'e bağlı. Mesela BNB Binance borsasının kendi token'ı, kendi coin'i. Ben... BNB'yi ilk aldığım zaman arkadaşlar, piyasaya ilk girdiğimde, kaçtı biliyor musunuz? 139 dolardı. 139 dolardı. Benim elimde 0.56 BNB falan vardı o zamanlar. Baksanıza %333'lük bir artış vardı. Ben şuralarda falan sattım tabii. Ee, kar bölgelerinizi kendiniz belirleyin. Yani en temel şey bu aslında. Yani birisi de sat satıp al dediğinde almayın. Ama benim takip ettiğim bazı sayfalar var. Steve D. Bitcoin Twitter'da, işte Coinmatic Twitter'da o ikisini çok takip ediyorum. Öte yandan işte Crypto Levent'in paylaşımlarını okumayı seviyorum. Şu anda anlatacağım şey de en önemli dinamiklerin arasında geliyor. Peki nedir bu dinamik? Trend çizgisi çekmeyi öğrenmemiz lazım. Buralar var mesela. Burada çok güzel bir yükseliş var. Ve aynı zamanda güzel gitmiş. 12 Ağustos şuradan başlayan bir trend var aslında. Aynen bakın. Şöyle başlayan bir trend var. Ben bunu böyle çekerim. Şimdi benim burada bu grafikten anladığım trend çizgimi çektim. Peki bu çizgi ne işe yarıyor? Hemen onu bahsedeyim. Ben trend çizgimi çektim. Burada fiyat yükseliş eğiliminde. Yani ben şunu anlıyorum buradan. Şunu alalım. 1, 2, 3... Dört, beş ve yukarı çıkmış. Yani bu trend çizgisinde beş kere denenmiş. Yani ne zaman aşağı düşme eğiliminde bulunsa buradan sert bir destek almış ve yukarı atmış kendini. Yani ben şöyle düşündüğüm zaman bu çizgiye vurduğunda alım yapabilirim değil mi? Bakın şurada da aslında bir trend oluşuyor mu? Ya oluşuyor demek güç. Oluşmuyor demek de güç ama. Hani biraz daha bunun zamana ihtiyacı var. Ama hani büyük bir düşüş beklersin. İşte hafta sonları genelde bitcoin düşer. Mesela şuraya vardığında alabilirsin. Mesela buradaki destek de yavaş yavaş kendini ispat ediyor. Bir kere denenmiş, iki kere denenmiş. Şimdi üçüncü kez deneme eğiliminde. Buradan da sert bir yükseliş alırsa ben bu desteğe güvenip yeniden bir alım yapmayı düşünebilirim. Yani temel anlamda gerçekten çok basit olan bir piyasa. Ben genel anlamda bunları kullanıyorum. Ee, yapacağım şeyler hani çok bilen kişilere bunlar saçma gelebilir. Ya öyle analiz mi yapılır falan diyebilirsiniz. Ama ben bugüne kadar sadece bunları kullandım. Artı bir de hangi indikatörü gösterelim size. MACD indikatörümüz var. Bu da alıcı ve satıcıları gösteren bir indikatör. Volatil burada görebiliyorsunuz yani hacim ve düşüşlerde. Nasıl etken olduğunu. Burada izlemeniz gereken tek bir yol var abi. 4 saatlik de açarsın. Şurası 180 seviyesiymiş. Pardon. Eksi 50 seviyesi. Bakın tam şuralar. Buradan iki çizgi birbirini yukarıya doğru kestiğinde. Yani mavi çizgi kendini yukarıya doğru kestiğinde. Bir yükseliş eğilimine girer. Bunun temel mantığı budur. RSI'da da burada zaten çizgiler mevcut. Tamam mı? 70 ve 30 seviyesi var. Ben... Burada alım yapmak istiyorsam yani çok garanticiysem burası 30 seviyesine geldiğinde alımımı yaparım. Ama her zaman ya 30'dan aldım yükselmesi gerekiyor diye düşünmeyin. Çünkü e, her zaman indikatörler doğruyu gösterecek diye bir şey yok. E, risk yönetiminizi ona göre yapın. Burada mesela şurada bir yükseliş olmuş geri düşmüş. Hani bunları teyit edebilirsiniz böyle. Peki ben kripto paralara girdim. Mart ayında girmiştim. İlk aldığım kripto para Chiliz ve BNB idi. Sonra BitTorrent aldım Mart ayında fakat BitTorrent'i elimde hiç tutmadım. Keşke de tutsaydım. Şu anda grafiğine bakıyorum. Bakın ben Mart ayında yani şuralardan falan almıştım BitTorrent'i. Bakın tam şuradan almıştım. Ama sattım hemen sonra. %1235'lik bir karı kaçırmışım. Burada en büyük tecrübem şu oldu, zarar etmedim. Ee, hatta biraz böyle bir 30-40 dolar falan kar da yapmıştım. Ama benim burada öğrendiğim en büyük tecrübem sabırlı olmak. Abi bir kripto para alıyorsan sabırlı olacaksın. Şöyle örnek vereyim. Bir altın aldın değil mi? Bir tane altın aldın, işte 1000 lira diyelim. Fiyatını sallıyorum şu anda. O 1000 lira nasıl ki 950 liraya düştüğünde koşup kuyumcuya o altını satmıyorsan bunu da elinde tutacaksın abi. Nasıl ki yastık altında para biriktiriyorsan, kumbaranda para biriktiriyorsan, banka hesabında para biriktiriyorsan, bu piyasada da elindeki kripto paraları tutacaksın, biriktireceksin. Yani fırsat gördüysen alacaksın. Dolar düştüğünde nasıl dolar alıyorsan, kripto para düşerse de alacaksın. Kripto para yatırımının temel mantığı bu aslında. Kripto parayı kumarlaştıran da, yatırım aracı olarak kullanan da bizleriz. Eğer sen, Kripto parayı cidden bir yatırım aracı olarak görüyorsan, insanların dediğine kulak asma. Bitcoin balondur diyorlar. Neye göre, kime göre balon? Bütün kurumsal firmalar bu coin'e yatırım yapmış. Bitcoin'e yatırımları var. Büyük şirketlerin yatırımları var. Peki bitcoin'in amacı ne dediğimde, hani amacını biliyor musun bitcoin dediğimde, ya işte bilgisayar üzerinden para güven olmaz elinde tutabiliyor musun? En çok uyuz olduğum nokta bu. Elinde tutabiliyor musun bu parayı diyor. Ya kardeşim, kredi kartı kullanıyorsun, bankadan kredi çekiyorsun, sana ait olmayan bir parayı harcıyorsun, ATM'lerden para çekiyorsun, kartla alışveriş yapıyorsun. E sen kartla alışveriş yaptığında parayı tutuyor musun? Hayır. Sen zaten yıllardır sanal para harcıyorsun, sana ait olmayan bir para, elinde tutmadığın bir parayı harcıyorsun. Yani o banka bir heklense zaten senin paran gider. Hani çok güvenme. Hani dijitalde olan her şeyin eklenmesi söz konusu zaten ha, ama büyük şirketler güvenlik önlemlerini alır vesaire burası ayrı bir durum. Öte yandan blockchain teknolojisi bence son yıllarda çıkan en büyük projelerden birisi. Blockchain projesi arkadaşlar şöyle örnek vereyim. Amerika'da bir arkadaşınız bir akrabanız var ve ona para yollayacaksınız. Türkiye'den Amerika'ya para yollayacaksınız. 1000 dolar yollayacaksınız Siz bankalara gidiyorsunuz diyorsunuz ki ya ben Teyzeme para yollayacağım Ne kadar 1000 dolar Tabi efendim Amerika'da resmi bir tatil gününe denk gelmiyorsanız Veya bankalar tatil değilse işleyiş, iş günleri normal seyrinde gidiyorsa Veya piyasalarda herhangi bir aksaklık yoksa Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda Banka Diğer bankaya transferi gerçekleştirir Bu ortalama 2-3 gün gibi bir süreyi alıyor yani ortada bir sıkıntı varsa vesaire bu süre tabii ki de uzuyor. Ve siz çok yüksek komisyonlar ödüyorsunuz. 1000 dolar yollayacağınız zaman atıyorum 200 dolar, 150 dolar komisyon veriyorsunuz. Ama blockchain teknolojisinde özellikle tron ağında gönderim yaparsanız borsadan borsaya yani 100 dolar yollarsanız 1 dolar komisyon veriyorsunuz. Ve bu saniyeler içinde oluyor. Siz tamam paraya yolladım dediğinizde teyzenizi arayıp Teyze sana para attım demeye varmadan para onun hesabına geçiyor. Blockchain teknolojisi böyle bir teknoloji. Tabi daha farklı dinamikleri de var. Ee, onlar benim uzmanlık alanım olmadığı için böyle ağırlıklı olarak konuşamıyorum ne yazık ki. Ee, mesela şu anda tutmuş olduğum coin'leri merak ediyor olabilir, olabilirsiniz. Elimde ben e, Chiliz ve Arpa tutuyorum ağırlıklı olarak. Onun dışında Key, Shiba'yı 3-4 yıl tutmayı düşünüyorum. BitTorrent almayı düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Sizler de bunlardan yola çıkarak fikir edinebilirsiniz. Mesela Kay çok sevdiğim bir projedir. Hatta neler yapmış Kay öyle ya. Şu an grafiği gördüm %20 artmış. Her neyse. Fırsat her zaman vardır. Fırsatı kaçırdım diye asla üzülmeyin. Bu piyasanın her günü bir fırsattır. Önemli olan tek şey sabırlı olmak. Kendi dirayetinizi korumak ve başkalarının fikirleriyle, başkalarının dedikleriyle hareket etmemeniz. Of çok konuştum ama konuşmayı da seviyorum. Her neyse ortama bir yarım saat gözüküyor şu an videoda. Kesersek falan ne kadar olur bilmiyorum. Video bu kadardı. Kripto paralar hakkında alım yapmak istiyorsanız Binance referanslı linkimi açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan referanslı bir şekilde üye olabilirsiniz komisyon indirimi tabi olursunuz. Alım satımlarınızda çok küçük komisyonlar ödersiniz. Onun dışında sormak istediklerinizi yorumlarda bana ulaştırabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı okuyacağım. Ek olarak kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.